Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar Ocak 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili balıklar Ocak ayı sizin için nostaljik bir ay bu ay duygusalsınız çevrenizdeki kişilere karşı daha empatik daha duyarlı davranabilirsiniz ama hayat size bazı önemli sürprizler de getirebilir ayın başında 2 Ocak'ta Oğlak Burcu'nun 12 derecesinde yeni ay doğacak sizin 11. evinizde bu yeni ay keyifli bir yeni ay aslında Venüs ay boyunca oğlak burcunda gerilemesini sürdürüyor Venüs'ün gerilemesi ayın enerjilerini biraz yavaşlatırken bizi biraz hani daha nostaljik daha geçmişle ilgili konulara da çekebilir yeni ay arkadaşlarınızı, sosyal çevrenizle ilgili konulara işaret ediyor Bu yeni ay size belki geçmişle ilgili yani geçmişle bazı bağlarınızı tekrar kurma onları canlandırma fırsatı verebilir Oğlak ciddi bir enerjidir. Yani gelecekle ilgili planlar, programlar, iş projeleri, kariyer hedefleri. hani Bunları tabii ki gündemimize taşıyor ama bunlar biraz sanki geçmişle bağlantılı. Yani daha önce çalıştığınız bir yerde tekrar temasa geçebilirsiniz. Eski arkadaşlarla bağlantılarınız olabilir. Yeni teklifler alabilirsiniz. Bunlar mümkün. Eski arkadaş gruplarınızla tekrar görüşebilirsiniz. Ocak ayı aslında biraz yenilikler konusunda gerçekten enerjilerin yavaş olduğu. Biraz bizi böyle durup sorgulamaya iten yani içinde bulunduğumuz şartları kontrol etmemiz gereken bir ay e, zaman zaman da çok fazla endişeli kaygılı hissedebiliriz kendimizi Siz çok etkilenen burçlardan değilsiniz sevgili balıklar Siz daha iyimser daha keyiflisiniz ay genelinde ama özellikle önce burçlarımız çok zorlanabilir e, bu ay e, hassas enerjiler var Çünkü Gezegen retroları da bunu daha fazla destekliyor biraz böyle içinde bulunduğumuz durumu ilişkilerimizi arkadaş ilişkilerimizi sorguluyoruz hani gözden geçirmeler yapıyoruz Siz de böyle bir duygu durumu içerisinde olabilirsiniz ama herkes aynı şekilde etkilenmiyor lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle 12 derece ve yakınlarında gezegenleriniz var mı Öncü burçlarda daha güçlü etkiler alabilirsiniz koç yengeç terazi ya da oğlak burçlarındaki gezegenler bu yeni aydan ve ayın genelindeki etkilerden daha güçlü etkilenecekler Çünkü Evet yeni ay ayın 20'sine kadar süreçte gündemde olurken ayın 15'inde bu sefer Merkür gerilemeye başlayacak yılın ilk Merkür Retrosu kova burcunda başlıyor 25'ine kadar kova burcunda daha sonra oğlak burcuna gerileyecek. Venüs'ün yanına doğru gidiyor. Venüs de zaten geriliyor ay boyunca. Ee, biraz hani sorguluyoruz, zihnimiz de içe dönüyor böyle. Gerçekten bilinçaltımız çok hareketlenebilir ayın 15'inden sonra. Rüyalarımızda ilginç mesajlar alabiliriz. Eee rüyalarımızda görüşebilirsiniz özlediğiniz kişilerle. Gerçekten hani bunlar kaybettiğiniz kişiler de olabilir yani fiziksel olarak bu dünyada olmayan kişiler de olabilir veya hani sizden uzak olan Artık aranızda mesafe olan görüşmediğiniz kişiler olabilir. Hani rüyalarınız çok gerçekçi, çok ilginç olabilir. Yaratıcılığınız artıyor tabii, ama daha çok yalnızlıktan besleneceğiniz, hani biraz inzivada olmak isteyeceğiniz bir süreçtessiniz. Bu bir hazırlık dönemi aslında. Şubat ayında yapacağınız girişimler için başlangıçlar için, hatta belki Mart ayında. Mart ayı sizin ayınız çünkü Şubat sonu ve Martla beraber yapacağınız bazı başlangıçlar için bu ay gözden geçirmeler yapabilirsiniz eksikleri tamamlayabilirsiniz ee, sağlamalar yapabilirsiniz bu size önemli çok güçlü farkındalıklar da getirebilir Tabii ki görmediğiniz kişilerle karşılaşmak unuttuğunuz bir şeyleri bir yerlerde tekrar bulmak bazı eşyalarınızı kaybettiğiniz ama bir anda karşınıza çıkabilir bulabilirsiniz örneğin ee, uzun süredir ilgilenmediğimiz konularla tekrar ilgilenebilirsiniz size geçmişi hatırlatacak böyle ilginç eş zamanlıklar yaşamanız nostaljik durumlar yaşamanız mümkün Buna eşyalarla da ilgili olabilir i̇şte gördüğünüz bir haberle ya da karşılaştığınız bir kişiyle de ilgili olabilir ve ayın 18'inde Yengeç Burcu'nun 27 derecesinde güçlü bir dolunay var Pürito ile karşıt açıda 5. evinizde çok duygusal romantik bir dolunay ama o kadar duygusal ki bu duyguların üzerinizde çok güçlü baskıları olabilir Aşk hayatınızda manipülatif durumlarla da karşılaşabilirsiniz baş etmekte zorlanabileceğiniz bazı ilişki dinamikleri gündemde olabilir her şey biraz geçmişle de iç içe bu ay hani böyle birkaç ilişki içerisinde kalmanız Hani yeni ilişkinizde geçmiş ilişki arasında bocalamanız bir anda karşınıza ilişkinizle ilgili sizi e, şaşırtacak durumların çıkması mümkün yani çocuklarla da ilgili olabilir tüm bu manipülatif durumlar ee, yani istediğiniz bir hamilelik haberi de gelebilir Tabii ki yani istiyorsunuz uzun süredir planlıyorsunuz bu ay e, gerçekleşebilir çocuklarınız onların hayatları onların aşk hayatları onların ilişkileri eğitimleri veya onlarla sizin ilişkileriniz Hani bunların sizin üzerinizde yarattığı Tabii ki e, duygusal baskılar artabilir e, toplumsal olarak etkileniyoruz tüm Türkiye'nin etkilendiği bir dolunay Aslında yengeç dolunayı yengeç yakınlarımız için ailemiz için çocuklarımız sevdiklerimiz için e, daha fazla kaygı duyabileceğimiz bir dönemi işaret ediyor onların ihtiyaçları onların güvenlikleri e, onların gelecekleri yani buralarda Kaygılarımız var, endişelerimiz var, yetersizlik hissiyatları olabilir, güvensizlikleri olabilir. Tüm bunların da tabii ki üzerimizde yarattığı baskılar olabilir. Para konularına, özellikle manipülatif konulara, spekülatif piyasalara dikkat edelim. Para ve finans konularında, ekonomi konularında Ocak ayında yine çok güçlü durumlarla, manipülatif durumlarla karşılaşılabilir. Sizin de hani bundan bireysel olarak etkilenmemeniz için riskli hareketlerde bulunmamakta fayda var lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız 27 derece ve yakınlarında Öncü burçlarda gezegeniniz var mı Eğer varsa bu dolunay sizi çok önemli şekilde etkileyebilir bu bahsettiğim konulara daha bir dikkatle yaklaşmanız gerekiyor dolunay ayın 15 ile 25'i arasındaki dönemi belirleyecektir buralarda kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da çok güçlü olabilir bu etkileri ay boyunca Mars ayın 25'ine kadar yay burcunda Mars neredeyse enerjimiz orada ve Mars yaydayken sizi çok etkileyebilir Çünkü değişken bir burç ve haritanızın da en güçlü alanında ee, burada tabi mücadele alanınız özellikle iş konuları kariyer konuları işte aile ile ilgili konular daha fazla mücadele içerisindesiniz Mars Yayı da Aslında iyimserdir cesurdur ve deneyimseldir Siz de belki iş ve kariyer konularında birazdan maceracı olabilir yeni deneyimler konusunda cesaretle yaklaşabilirsiniz kendi işinizi yapmak gibi ya da çalışma ortamınızda kendinizi göstermek gibi ama burada Mars temkinsiz olursanız Hani aşırı cesaret ve özgüvenle hareket ederseniz kayıplar da getirebilir kazalara sakarlıklara işte Aile büyükleri ya da üstlerinizle otorite figürleriyle olabilecek çatışmalara dikkat edin. Gereksiz böyle inançlar ve düşünceler nedeniyle hani e, gereksiz fanatikçe eylemler aşırı cesur tavırlar zorlayıcı da olabilir. İyi yönetmek gerekiyor bu dönemi. Sevgili balıklar, 25'inden sonra Mars Oğlak burcuna geçecek. Daha planlı, programlı, disiplinli olabileceği ve size daha faydalı olduğu bir pozisyona geçecek. 25'inden sonra özellikle işte iş konuları, kişisel girişimleriniz, işte gelecekle ilgili hedefleriniz, planlarınız ee, buralarda hani Mars'ı daha planlı, daha sağduyulu bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Sizin için çok riskli değil, daha faydalı olabileceği bir döngü de olacak. Ve Şubat ayında da bu döngü devam edecek sevgili balıklar. Sağlıklı ve mutlu bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor.